Sağ sağ sağ. Bu, bu ne? Bu çok iyi. O bağlarda gördüğümüz üzümlerin suyundan şirasından içmeden dönmek olur mu dedik kurfanda ve o sulardan içmek istedik. Harika bir şekilde. Harika. Evet. Şarapçı. Her şey Üzüm. üzüm. Üzüm. Üzüm. Uygur üzüm. Ha. Üzüm. Ha. üzüm. Adlar? Adları? Ne? Ak üzüm. Üzüm var. <gülüyor> olsunaydı herkese. Hemiz olsunaydı. Ak üzüm. Ak üzüm. Kırmızı üzüm. Ak üzüm. Kızıl üzüm. Mamı kızıl üzüm ama ak üzüm. Ak üzüm. Ak üzüm. üzüm. Ak üzüm. Kızıl üzüm. Ak üzüm. Ak üzüm. Siyah üzüm. Herkese <gülüyor> şey, <ben de> <gülüyor> Saiba <gülüyor> şey, şey çe... Üzüm <gülüyor> Saiba <Sayba> Üzüm Saiba Üzüm Saiba Üzüm Evet bu güzel insanlar Abi, bir resim istiyorum Şundan bir tane çekme beni Bu güzel insanlar üzüm ikram ediyorlar O üzümlerden alıp yemek istiyorum. Uğur vatandaşlar, Çok teşekkür kıyaslar. ederim Rahme <gülüyor> Rahme <gülüyor> Evet, üzüm her şey. Turfan'da üzüm, Turfan üzüm demek, üzüm Turfan demek, bereket demek, amcalar demek. Biz Turfan'da kesimize devam ediyoruz. Şeyi abel iyileştirdik. Arkadaşım. Her çocuk hazır. Alma. Yıldolarım bir şeyim var. Hep sana veririm çünkü iyi bir iş yaptı. Bunu da bayıldım. Ne var? Sırma. Sırma var Şimdi ben, ben tas gibi kullanarak. Sincan buyuruyor bu. Haydi bak. Kaşıksız mısınız? Kaşıksız kalmış. Kaşıksız kalmış. Gördüğünüz gibi Hı. bir Hı. tas, bir kase veya bir tencere çorbamız hazır. İçinde neler yok ki? Erişte, makarna, yeşillikler, biber, maydanoz, maydanoz, envay içi et, koyun eti ve tabii maalesef kaşık yok. Bütün arabalara rağmen Nasıl Çin yiyeceğiz? Içeceğiz. şöyle buyurun efendim. bir şeyle şöyle kaşıkla yiyelim. Göstereyim maalesef durum bu. Bak. Evet. Öyle bak değil, böyle Öyle değil, böyle kopartmayacaksın. Bak. Evet. Kopart kopart. Şimdi böyle böyle tutarsın, bak şimdi Böyle böyle yenmez. Nasıl? Böyle bir sistem yok. Yani bunlar da böyle yiyemiyor. Ben böyle işte araya kıstığı. Hayır yok. Ben, ben sana evet. ne söyleyeyim? Sen bana da söyle. Sen evet. <gülüyor> anlattıracaksın, içeceksin. Ee, şey. Anladım. Soğuduğunca ağzına buradan kar gibi kineceksin. Karmazı alttan. Bırak bırak. Sıcak olduğu için mi? Tamam sıcak olduğu için, kuruyunca. Evet. Evet. Şey için. Evet. Bravo. Bir Fransızın burayı gördüğü ve dinlediği gibi dinlemiyoruz. Gönülsünüz. Bu konuda hassasız. Tamam. Backboard diye karşı mücadele elemediğiniz için baskı altında şu anda bu şartlarda yaşıyorum. Resmi olarak suç. Terör evet. suçu korumaya. Eee bütün korumaya bak. Bir şey Kaşık bir salak bir konu için bir fotoğraf yaşadık. Olayı bu. Ben size bunu paylaşıyorum. Bitti. Arkasını getirelim. Köprü, demir yolu. Demir yolu müthiş bir demir yolu ağı var. Şu anda dünyada en hızlı tren Şangay şehir merkezi havalimanı arasında 435 kilometre öz yapıyor. Şu an Pekin'den Urumçi'ye de demir yolu yapılıyor ve demir yolu inşaatının bir bölümü eee Turfan-Urumçi karayolu üzerinde görüyoruz. Çin devleti Urumçi bölgesine biz bizim ifademizde Doğu Türkistan bölgesine ciddi yatırımlar da yapıyor. Onların bir tanesini de Pekin-Urumçi arasına yaptıkları demir yolu köprüsü hemen o köprünün altından geçiyoruz. Şu an ciddi bir demir yolu inşaatı Pekin-Urumçi arasında devam ediyor. Evet, dağlar, koca dağlar, ulu dağlar, büyük dağlar bizim dağlarımız. Tiyanşan Dağları, Tanrı Dağları ve şu an Doğu Türkistan'dayız. Tiyanşan, Tanrı Dağları arasında yolumuz Urumçi'ye doğru devam ediyor. Turfan'dan geliyoruz. Arkadaşları seyahatte tanımak lazım. Arkadaşlık, dostluk seyahatlerde de ama belli olur. Ee, o açıdan e, mutluyuz. Şu ana kadar da bir sorun yaşıyoruz. Bu arada ben bir iki ufak e, tarihi nokta söyleyip burayla ilgili geçeceğim. Şimdi aslında İpek yolu, buralar İpek yolu işte. Eee biz gezimize katılan arkadaşlar biliyor. Işte Aden Körfezi oradan ııı Aden'e, Aden'de sana sana da. Ve Urum içi pazarı tam olarak Sol tarafınıza bakarsanız eğer tarihi Urumçi Pazarı binası şu kırmızı bina hemen yanında durduğumuz iki minareli kurulup böyle devam eden burası buranın kapalı çarşısı Maçı ve karşısı krizi. bu bir Urumçi Ulu Camii'nde Cami. Tayyip Erdoğan Allah açılacak. He? Okay. Tayyip Erdoğan konuşacak. Hiç mi? The other one because we connect the market Şimdi ibadet için aslında namaz kılmak isteyen var mı camide? Hadi imam götür bakalım hadi yallah önden. Çıkacağız. Gökçay. Aha evet. Gökçay. Gök, Gökçay. Gökçayymış abi. He? Hadi Eski ben... Pazarı girişini göstereyim, buyurun. Buyurun. Hı. Urum içi International Pazar Quarter. sağ sol dört En kıyısı İçeriye doğru Çınar uzun çınarın manzaralarını çekmeye çalışsanız burası o bambaşka. şehir merkezi Artık el bunlar ya el alıyorsun. Nasıl hocam nedir? Ne bunlar el el yapımı. Çin içinde gerçi bunlar el yapımı değil artık. Farklı ismi. He he. Ma penzel. Penzel. manda halkı meyve çiği tızdıgan. Olsun. Neredeydin abi? BB'de hmm. Başka hat var mı burada? Hayır, benim başka Almak istedik. Hapsedi bu yagaş. Bunlar Değil mi? Bunlar yagaştır. Bunlar yagaştır. Tanrının yanında magmalar olur. Şimdi taş olur. Dağlardan öyle yani. mi? Yani izleyenlerimiz müthiş bir coğrafyadayız. Burası Turfan, Urumçi ve Urum, Urumçi'deyiz. Ve Urumçi'de müthiş müzeler var. O karpursalar adeta birer açık hava müzesi gibi. Gördüğünüz gibi Yanar Dağlardan çıkan ağaçlar, ağaç kütüklerini görüyoruz. Farklı bir ağaç kütüğü. Müthiş etkileyici. Eee ve bir hanımefendi de bizi çekiyor. Merhabalar. Nasılsınız? <gülüyor> evet. Nasılsınız? Siz biliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey şöyle siz de yaklaşın. Ya Nasıl buluyorsunuz? Ya bunlar e, görmeye değer şeyler. Ya. Ve biz doğal bunlar, mı? doğal. Tamamen. Evet. Yanardağların Dağların içinde yanardağ lavlarından çıkan lavlar altında kalan Fosiller, ağaçların posilleşmiş fosil ağaçları ve her biri taş olmuş. Gerçekten etkileyici. Evet. Gezimiz sürüyor. Burnum çiğnemiz. Vaktimiz oldu ya. Şu müzik sesi nereden geliyor? Burada. Hadi orayı bir görelim ya. Hadi. Tarihi Urumçi çarşılarının tarihçesini anlatan kitabenin önündeyiz ve arkamızda Urumçi Ulu Cami'i minaresiyle ve tarihi kitabesiyle müthiş bir güzellik ve müthiş bir medeniyet biz Urumçi'deki gezimize devam ediyoruz. Tarihi Urumçi çarşıları İpek Yolunun geçiş noktasında. İpek Yolu önemli bir merkezdi. Tarihimizde, kültürümüzde İpek Yolunun önemi çok büyük ve İpek Yolunun geçtiği nokta burası Urumschi'nin e, İpek Yolu güzergahındaki önemli noktası. Çaplakça gevezken, naite usturluklayan güzel naksler uygulan. Bunlara kol ile yap. açrayı açarsın. Bak bak bak. mü imam? He? Uğur Kasnar mü? Başörtünü bağla. Çekiyor, sabit tut. bırak da sabit. Tüt. Böyle fotoğraf çeker gibi arkası sabit olsun. Tamam. Tamam, düz tutuyorsun bir şey. Cihazı düz tut. Evet, Urumçi İpek Yolunun merkez noktası. İslam medeniyetiyle asırlar önce tanışıp ilk Türk-İslam devleti olan Karahanlar Devleti'nin kurulduğu coğrafya burası. Rumçi Tarihi Ulu Camiinin içerisi. Buranın önemli bir özelliği var ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın başbakanlık seviyesinde ilk ziyaret edip namaz kıldığı camideyiz şu an. Ve Urumçili Uygur Müslümanlarla birlikte burada namazımızı eda edeceğiz. içiniz mücadeleriniz.